Ah be, özlemişim bu oyunu ya. Tanrıya savaşlayınca bu oyunu öksüz bıraktık gerçekten böyle ortada bıraktık öylece. Güleniyor, diyor. Hadi bakalım. Evet hoş geldiniz GTA 4'e. Ee, en son ne yapıyorduk, neler ediyorduk falan hiç hatırlamıyorum ha. Büyük banka mı soymuştuk, yapmıştık? Valla benim zırhım yok ha. Şöyle bir haritaya bakalım bakalım. Aa dur haritaya bakmıyorum. Önce bu şehrin bir... Affedersiniz. Şöyle geçip şu c'ye bir göz atacağız. Aziz kasma mı var ya? Kasma olan. Allah Allah. Neyse Kıbrıs'tan önce Kıbrıs'taki ekran kartımı getireceğim. Bakalım bir şeyler deneyeceğim performansı falan arttırmak için. Man daha var. Ee... Ah be bu şehri seviyorum ya. Yani. Dur bakalım arabamız var mı? Arabamız yok. Ee, o zaman gelenek gereği buradan park edilmiş bir bulmamız gerekiyor. Şu tarafa doğru koşalım. Evet haplarım hoş geldiniz GTA 4'de San Rerals'a başladıktan sonra bu oyunu öylece ortada bıraktık. Gerçekten tek tük giriyoruz, şey yapıyoruz falan. Ee, no more yani bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ee, GTA 4'de devam edeceğiz. İnşallah haftada bir e, oynayacağız bunda. Evet alarmı da çaldık. Olsun. Olsun. Yine de camı fan kırmamız gerekmedi. O yüzden... Ama camı da açık bırakmazsın yani, bileyim. Okey, bu oyunun... ...şeyini hatırladım. Bu oyunun... ...sürüş mekaniklerini şimdi hatırladım. Şimdi, Buradan neden gidiyorduk? Varılacak hedef tam. Pen onu şey yaptık. Burada Bernie var. Derek var. Gary var. Hadi Gary'nin yanına gidelim. Gary'nin yanına gidelim. Ee, görev yapalım, bol bol görev yapacağız. Evet size güzel bir güzel ve hoş bir sabahtan e, günaydınlar diliyorum efendim ne zaman iz izliyorsunuz bilmiyorum bu videoyu e, ama yani size sabah izlersiniz çünkü genelde sabaha sabah falan atmış oluyorum e, çok hoş bir sabah var serin güzel bir esinti var hava çok 30 derecelerde değil azıcık aşağısında e, ben de enerjili doluyum güzel bir kahvaltı da yaptım her şey yerinde ne yazık ki çayımı bitirdim ben hani çayımı bitirdim derken um çayımı Gidilmiş miydim? Son bir tane daha var da gidip koyacaklarımı sanırım koymadım. Neyse boşver süre idare edelim hocam. İçeri girsen daha iyi olabilirsin için. Gidelim bakalım şöyle gidelim. Arabayı çarpa çarpa gideceğiz şimdi çünkü çoktan biri... Ah be! Manyağa bak. Oyun siyah beyaz mı döndü az önce? Hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi örnek bir vatandaşız, güzel bir vatandaşız. İnşallah oradan şah düşersin diyecektim, düşmedin. Kötü. Keşke düşseydin. Çok keyifli olurdu hepimiz için. Ha. Arabaları çarpıp çarpıp gideceğiz. Yine bir sürü patlayan araba göreceksiniz. Yine bir sürü ölen insan göreceksiniz. Çünkü bu GTA 4 ve böyle şeyler olacak. Böyle saçma sapan trafik sürücüleri de göreceksin zaman olsun. Ben inanılmaz hoşuma gidiyor ya. Abi siyah beyaz bir filme mi bağladık biz ya? Ne oldu ya? Ben böyle film noir'a şey yaptık şu an. Bu oyun böyle miydi Bir renk yok lan. Dünyanın rengi kaçmış. Ya renksiz, tatsız bir dünyada yaşıyormuşuz. Depresyona giriyorum şimdi falan. Ya yani bunları söyledik güzel. Ne kadar güzeldi bir sabah değil mi falan dedikten sonra bu sözleri söylemek. Ha, oradan geçemiyorum zaten iyi. çıkalım. Bu Gary McCrary değil mi? Gidelim bakalım. buradan bir şeyler... Ne yaparız? Neredesin lan sen? Oraya nasıl giriyoruz abi? Duvardan atlayacağız herhalde. Bu en fazla kaldırıyorum park ettim be. Ne kaçıyorsunuz bu kadar? Türkiye'de çok oluyor bunlar. Hakikaten burdakilerden daha farklı da var. aksiyon laftan daha etkiledir. Hadi bakalım. Kimse yok. Buna seninle. mı? Aha, sen hangisiydin ya? Öküz olan mı? Gıcık olamaz, aksiyo olan. Aha. Güzeldi. Güzeldi. Çok Hmm. odaklanacağız pek hocam? Yapma be. Deme öyle. Artık kendimiz için çalışalım. Girişimci olalım. Bağımsız bir girişimci olalım. Arkama yastık koyuyorum bu arada. O yüzden Kulaklığın kablosunu azıcık getirmeyi başardım o yüzden öne eğilmiyorum artık. Çok mutluyum. Şöyle eğilmeme gerek gerekiyor artık ya rahat rahat şöyle geriden. Aha. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Insolates think the Albanians did it. Exactly. Bams in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. Okay. Alpaki was right for once. I'm glad you're on board. Okay. Hadi bakalım. Gidip Bir, yine birini patlatacağız. In In Incheon Caddesinden bombayı al. Arabamı düzelttiniz mi lan? Yeeey arabayı yap. Ha yok yapmamışlar. Okey. Genç bir Bombayı alacağız yoksa bombalar arabayı alacağız? Bombayı alalım bence çünkü bizim araba kötü şu an. Bizim araba bomba gerekmeden de patlayabilir. Böyle bir küçük bir problemimiz var. Ah hemen buradaymış Bombay mı alıyorum? Burada bir yerde şey var mı? Ben sanırım sağlam bir fighttan mı çıktım? 811 diyor. Normalde binlerde falan olurdu. Ha aldım bombayı okey. Bomba gibisin dostum ha. Kalya'ya gidiyoruz. Onları takip edeceğim. Okay. İyi bir ödeme karşılığında yaparım yani. Ama Allah aşkına 5000 dolar olmasın ya. 5000 dolar için yani şey yapmıyorum gidip bir çeteyi patlatmayayım yani. Bir çeteyi patlatıyorsam bunun karşılığında azıcık daha olması gerekiyor. Sizce de öyle değil mi ya? Burada yeraltı suçları dinamikini falan konuşuyoruz. Artık falan böyle bir, kanal böyle bir seviyeye geldi. Ya abi yani bir yeraltı suçların çetesini patlatacaksan daha da, daha fazla almalıyız yani. Olmaz. Bize haksızlık yapılıyor şu an. Biz boşuna boşuna mı patlatıyoruz onu bunu? Hadi ya. Oradan şey suikastçiler geliyor. Ya evet çok haklısın ya. Kafa başı 3000 veriyorlar bize de. Yeter artık be. 3000 nedir be. Asgari ücret daha fazla falan gibi. Böyle artık şeyleri falan giriyorlar. Böyle yeraltı Sendikası var. Afya patronlarına karşı olmuş. Patron biz greve gidiyoruz ya. O hocam toplantı vardı. Ulan öldürecekler bizi greve gidiyorduk Greve onlar da katılıyor. Siz kendi aranızda çözersiniz artık. Falan gibi böyle intişeler. Bütün GTA 4 şey benziyor. Bir e... Martin Scorsese Filmine. Bir şey çok ilginç. Yani diğer GTA'lar ve Tarantino gayriçi filmlerine benzerken GTA 4 gerçekten Martin Scorsese filmi benziyor. o. Geçirir miyiz lan bu dumanlıcıyı? acaba? Geçiririz ya. Nereden bu? Götürürüz götürürüz. Bir de darbuka çalıyor dışarıdan. Okey çalsınlar millet keyifli. Öyle bir sabah herhalde bu da. Güzel bir sabah. İnsanların yüzlerine gülümsemenin geleceği bir sabah. Güzel. Bugün... Çalışmaya devam et. Çalışma... Azıcık daha çalış yeter. Ulan ben bu arabayla patlatacağım be. Hiç gerek yok başka bir arabaya bir şeye. Bombayı arabanın arkasına kuracaksın. araç bul ve bombalar ha. De bence bence ben başka bir araç bulayım. Böyle bir şey yapacaksam şu an elimde tuttuğum araç bunun için çok müsait olmayabilir. Tamameyse boş şu an. Bu benim de. yoldan başka bir araç bulur. O ben bunlar takip edeceğim ha. He. Dont hey, hey, <gülüyor> kick some -so. Unut gitsin, he gitsin An ha. Anselo gilleri takip edin. Ne diyon oğlum? Çok yaklaşma diyor. Ona yaklaşmıyorum. Ya üzerinde ok var zaten. Anselo'lu giller köfteyi çakmasın. Çakmazlar. Ama arkadan duman tüten bir araba yaklaşıyor yani. Ulan bizim arabada bir şey var mı diye sormazlar belki. Ooo kaçıyorlar. Ulan o arabada bir şey mi var acaba? Okey, tekrar dene bakalım. Aksiyon haftadan daha iyi. Ben en baştan mı başlayacaksın? Yani ben çarpmasam siz zaten çarpacaktınız. O yüzden şu an bir gram olsun şey hissetmiyorum yani beceriksizlik falan. E, hiçbir şey hissetmiyorum. Hata kesinlikle bende değil. Ya benim oradaki hata, hatam var. Bir hatam var ama bu hatam e, sizin olan bir hata değil. Yani size bağlı bir hata değil. Şu arabanın şoförlerine konuşuyorum ben. Sizinle konuşuyor olsam çok komik olur değil mi? Yani şimdi bir hata var ortada. Şimdi okey bir yanlış yapıldı tamam bakın. Şimdi bir yanlışlık yapıldı. Ha, bu yanlışlıkla hata önce bende değil falan diyorum. Size diyorum bunu. Ne olmuşsa artık. Ben diyorum ki yani aslında ben de bir hata yaptım ama bu sizi bağlayan bir hata değil. Buna rağmen sizde bir hata yaptınız. Falan böyle karşılıklı konuşuyoruz. Saçma sapan bir konuşma. Artık ne olduysa YouTube'da bir de hani. Ben videonun başlığını yanlış yazmışım falan, bunun üzerine konuş. Çok oluyor. Hani videonun başlığını yanlış yazıyorum, onun üzerine çok da. Gerek yok çünkü konuşmamız. Bu konuşsak da keyifli olabilirdi. Bu videonun başlığını yanlış yazacağım olan Hadi bakalım. Bu videonun başlığı hakkında konuşacağız. Başlığı şu an karar vermedim ama karar verdikten sonra yanlış yazacağız ha. Anselot -ti Anselo tigilleri takip et. Anselot tigil yazılması. Zor bir kilim. Ancelot Tiller'i takip etti. Okey. Ben şöyle azıcık azıcık ucundan ucundan bir sokak arkadan bir blok arkadan yaklaşayım bunları. Böyle takip edeyim yani çok da şey olmasın. Ne yapıyorsun geride? Ulan gerideyim zaten. Fark etmeyecekler ki şu an. GTA 4'te de bu seride de falan yapmamı istediğiniz şeyler varsa yazın onlarda. O bir yandan oyunu bitirirken bir yandan onları da yaparız. Azıcık da küçük uykusuzluk var gözlerimde. Belki anlamışsınızdır. Belki fark ediliyordur. Erken kalkıp video çekeyim derim. Hoş. Erken de kalkmadım. Sabah dediğim öğlen vakti geldi ama. Yine de sıcak saatlere bırakmadım yani videoyu. Bazı günler oluyor o saatler hiç gelmiyor. Video çekebileceğim saatler hiç gelmiyor. O yüzden böyle zamanlarda iyi değerlendirmek lazım. Bir kasma var ama. Bu beni de rahatsız etmedi değil. Ama halledeceğiz arkadaşlar. Kırbızdanayım e, gibi ekran kartımı getireceğim. İki tane GTX 970 duracak anakartın üstünde. Onu da kontrol ettim onu da, onu da koyabiliyormuşuz. Ama küçük küçük tabi bazı biraz yaklaşma. Ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ben öndeki araba sandım. Bir e şu şu araba tamam. My bad, benim hatam benim hatam. Azıcık muhabbeti de aldım azıcık. Arabaları karıştırdım derken. Olum sen de güzel arabaymışsın ha. GTA IV de araba alınamıyor dimi? GTA 5 de alınıyor. GTA V de bu arada Başlarız. Bir ara başlayacağız yani. Şey yapacağız. Onu da merak etmeyin. Olacak o da. O da benim gibi sürüyor bak ha. O da deli gibi sürüyor. Hiç normal NPC arabalar hiç böyle sürmüyor. Onlar Yani aslında <gülüyor> Çok durgun sürüyor diyeceğim de. Öyle de yapmıyorlar. Salak salak sürüyorlar. Üzerimize sürüyorlar. Birbirlerine sürüyorlar. Vuruyorlar yani. Takibi devam hocam. Lan artık git yerine be sen de. Dolaştın şehrin yarısını dolaştın ya. Patronun gezesi gelmiş. Sıkıldım diyor benim. Biraz dolaştın diyor ya. Hemen eve gitmek istemiyorum. Azıcık şöyle bir stret atalım şey yapalım diyor ya. Şerefsiz. tam da benim şey, zamanım oldu ya. Ulan iş var iş iş. İşler patlayacak yoksa. <gülüyor> eee. İyi bari gidelim. Devam edelim. Şimdi bu arada yeni e, adada da şehrin yeni kısmına görevler açtık. Açmaya başladık. Ben düşünüyorum ki herhalde yarısını geçtik. Aha. Aksiyon laftan daha etkilidir. Ben burayı temizleyeceğim ya. Onun hiç söylemediniz burayı temizleyeceğim diye patlatacağız gidecek sanıyordum. Güvenli bir noktaya git. Bombayı öyle pat. Bana bir bomba koyduk diyor. Bombayı patlatması için geri ara. Hayır bakalım izliyoruz. Kalan Ancelotti'leri de. Saklan hocam şuraya. Neresi ulan göremiyorum seni. Göreceğim. Sizin arabanızı alarak gideceğim buradan. Uuu. Göster lan kendini. Neresi ulan? Silah alacağım. Silah aldıktan sonra. Silah aldıktan sonra. Abşurcam. Ah, <gülüyor> hep Oradan çıkıp polislerden kaç. Beni öldürme diyor şu. Al diyor nereye gidiyorsun? Sıkmayın lan! Ben kaçıyorum, görüşürüz. Oo, arkamdan sıkma sıkıyorlar geliyorlar. Geliyorlar. Ben böyle basarsam en sonunda bir noktadan dönersem Düm düs düm düs düm düs düm Beni görme, beni görme beni görme beni görme beni görme beni görme beni görmeler. Ah gördüler. Var mı lan buralarda bir yerde bir şey? Aa var. Uğraşmayalım ya. Uğraşmayalım abi ya. Siz uğraştırmayın memur bey siz şey yapın ya. Madem siz beni kaybedemiyorsunuz ben kendimi kaybedeyim. Ben kendimde de kaybediyorum. Açıldığı kadarıyla. Ben dövendim o zaman. Oo. Güzel manevra yaptık ha. Atlattık. Niko. Akılmayalım dostum buraları. Ah, oh be, kaydet, kaydet. Güzel, 9 bin dolar aldık. Var çift tane de alsaydık ya, gerçekten. Tam girden devam edelim. Girden devam edelim. Bazen Geri zeki olan devam edelim. Brotherwood put Tam geliyor hocam. Bu birinci adımmış plan. İyi bakalım gidiyoruz. İkinci adımı uygulamaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Yalnız benim bir hızır ihtiyacım olabilir ya yolda bir şey var mıdır acaba? Yolda bir silahçı var mı? Yol üzerinde yok. Zansal boş. Bundan değişeyim çünkü hemen susuyorum. Bugün Gary'nin görevlerini yapalım. O Gary zekalının görevlerini yapalım. He. Ya böyle GTA 4'te araba yarışı şeyi olmalıydı. Böyle Herkese çarpa çarpıp gidebileceğin bir araba yarışı. Eee yang görevleri olmalıydı San Andreas'taki gibi. İnanılmaz keyifli çünkü. Bu San Andreas'ta öyle bir şey var. Ah San onları... Efendim Roman. Nico, okay. Okay. Uh -huh. Oh. Hmm. E, okay. Ya, bir nedenden de böyle Roman herkesi falan tanıyor falan şey böyle sa saçma salak bir çevresi var artık. Ha geriye burada geldik okey. Kıyafetin botun ve motosikletine ihtiyacım var öyle mi? Okay. okay. Okay. Come in, Ma. You remember the boy's friend, Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking, God moves in mysterious ways. Bütün aileniz kaçık. How <gülüyor> Nico. Yeah. Well, I'll leave you to your men's talk. Uh-huh. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. No, oh, no. Uh. Yeah. I thought so. No, no. Fine. what? No, not them. For the pegarinos. I owed them. Oh, please. Um. I do it myself, but I think I'm being watched oh, by the <that> cops. <laughs> Someone. They're Hocam çift tane alırım artık ya. ama. Artık çift tane alırım. Ancelotti's being the weakest. He's decided to stir shit up for him. Now the Ancelotti's have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy the uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian. And then go whack Frankie Garone. An Ancelotti longtime cop Uh-huh. Sure. Which Albanian? Uh, this one. Anladım. E. Tabi mantıklı değil mi? Size de mantıklı geldi bu zaten. Kampanın benim, benim de dolabımda var ya 3-5 şey. Sizinde yok mu abi? Dolabınız böyle buzdolabınız böyle şeylere yaramıyor mu? Üf. Ondan bir görev ve inşallah ölmeyiz. Ölme riskimiz bir hali fazla şu an. Bunu sadece söylemek isteyip ardından bunu sadece söyleyip ardından çıkarmak istedim. Üff, çok hızlanıyor ya. Çok hızlı hızlanıyor ve çok hoşuma gidiyor bu durum ve kendimin bırakasının var ve Nikoyu bir böyle öldüresim var. Köprüde araba süreceğiz bir de. Arvadi değil ha derseniz Daha önce burada ölmüştüğümüz var biliyorsunuz değil mi? Bence köprüde motorla bir yere çarptık. Sonra Niko motordan fırladı ve kafasını bir direğe çarpıp öldü. Önceki GTA 4 serilerimizden birinde bunu yaşadık. Asarım GTA 4'ü hiç bitirmemiştik. O yüzden bu defa bitireceğiz. Ona çok bağlıyım. Oo! Ya aynen böyle bir şey oldu. Aynen böyle bir şey oldu. Bu sefer kurtulduk yani. <gülüyor> dur Allah aşkına dur ya. Şuraya gidelim ya. öleceğiz ya, öleceğiz O zaman şurada da burgerci var. Burgerciye gidebiliyor muyuz? Burger Shot, motosiklete bin. bineceğiz. Bir dakika, bir dakika bekle. Selam. Ver hocam. Ver hocam standart bir şey. Bakış alabiliriz yani. Senin gözlerin de çok güzel. Heh. Dediğiniz çöp burada diyor. Teşekkürler dostum. Oh mis gibi oldu. Diğeri diyor ki, aman tanrım, kutsal tanrı aşkına falan öyle diyor ki, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz falan? Ulan gide, bir bir de gelmişken zırh alayım be. Ağzımı mı burcumu kırmasına birazdan. 405 bin dolarım mı var benim? Lan nereden bulduk bu kadar parayı? Ne çaldık? şey çaldık. Tabii Liberty Bankasını soyduk. Normal, normal, çok normal. Şimdi GTA 4 olunca harcayacak yer yok. Yani ev alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Silah falan alırsın yani. Mermilerini falan doldurursun belki veya... Zırh alırsın. Ama yani bu kadar. Giz falan alırsın. Hocam bir dakika. Bir... Kendime, hey man, no Zırh alayım kendime, görüneceğim. Zırhlar nerede? Orada. Hacım yürüyemiyorsun. musun? Al. Ah. hocam görüşürüz. Bakalım senin elinde bir şeylerin var mı? Yoksa. Belki sniper tüfeği mermisi alırız. Okey İyidir böyle 40 mermi yarında. Görüşürüz kardeş diyor Ben de oraya 2000 dolar bıraksam benim de kardeşim olur. İyi o gelip yine birilerini patlatacağız. Ne, ne yapacağız lan şimdi? Arnavut olarak ne? sızıyoruz. Al, al, al. Birileri yine birilerine ihanet edecek gibi bir noktada ama bakalım. GTA 4 o kadar ayrıntılı bir şekilde hatırlamıyorum. Ama gideceğiz yani Bir bakalım nereden bunlar? Bir şehir daha gideceğiz diye azıcık korktum. Ya bu burası çok güzel ya ya bu oyun çok güzel. ki onun işini bitir. Can buraya gel. Nişan alıyorum burada. Bitti. Üzerinde bir şey yok, bulan senin. Ükürüyüm ha, böyle gezeceğiz. Güzelmiş. Get Frankie Garone sleeping <laughs> ah, nice nice. outside, like Good luck with that, Jerry. Yeah, bu kadar mı? Ben geri için daha fazla şey yapacağız sanıyordum. Bakalım şöyle. Yani geri, geri bu kadarmış. Okey. Ben de sanırım ki bir şeyler alacak, şey olacak falan. Bu kim? Derek McCrary. Hadi yeni şehre gidelim bakalım. Biraz McCrary'lerle ilgilenelim. Ben diyorum ki ulan bir görev daha var herhalde. Üç tane görevi tamamlarlar. Genelde iki görev yapıp salmıyorlar ama. Gidelim. Böyle salak salak şeyleri çok yapıyorum. A Oğlum şeyden gidiyoruz. Neren gidiyoruz? Neden? Taksim tünen işte burası. Bazı riskler alınıyor şu an. Oh mis gibi manzara eşliğinde çıktık ha. Buranın ismi neydi? Ben isim, isimleri komple bilmiyorum ha. Suffle, Kairair. o değil. Buranın genel ismi ne? Ne? Algonquin. Algonquin Köprüsü. Bu telaffuz edemem ben bunu ama Broker Köprüsü tamam. Burası Broker. Northwood Köprüsü. Duke's Scarfes Köprüsü. Ne bu köprünün ismi ne? Dover. Pike Köprüsü. Alderney şehri. Okay. bebe kim ya? Dikmen Creer değil. E bebe kim lan? Bebe'ye gidelim şu an merak ettim. A. Aa. Aa şurada birisi var. Kimmiş lan bu? Hocam sen şey misin ya gemide biz gemide birlikte gelen kişim misin acaba? Nico değil misin? Evet sen kimsin? Ivan hatırlamıyor musun? <gülüyor> neresi beni öldürüyordun şerefsiz? Deniyanın gördüğüme sevindim evet evet. Evet dostum sana hayatımı mı... borçluyum dostum harika bir şey bu. Harika yapıyorum dostum ben. Evet güzel gidiyor. Artık burada yaşıyorum. Her şeyi iyi yapıyorum. İshanlıyım mutluyum. İşleri iyi. Bu ülkeyi, bu ülkeyi bayılıyorum dostum. Sen ne yapıyorsun? Ben nişanlı değilim. Birçok kişi beni ölü istiyor, ölümü istiyor. Bunun dışında, aynıyız az çok. Ne iş yapıyorsun? Ben i̇nsanlara borç veriyorum. Ama çok dost canlısıyım yani. Bak gelmek ister misin? Köşede birisini görmem gerek. Benimle gel. Hadi gel. Ulan, yabancı alalım bari. Bir araca binin. O muanehan güçlüdeydi. De. Gel bakalım. Bak motorum var nasıl? A ben de artık Arnavut oldum. Bu Amerika'ya geldim. Parasını toplamak için Ivan al. Amerika'ya gelip herhangi, bir şey, herhangi birisi olabileceğimi söylediler. İsterim birisi olabileceğini söylediler. Ben sırp olmaktan vazgeçip Arnavut oldum. Ben Cove sahilinden ayrıldıktan sonra Vlad ortadan kaybolmuş. Ya zaten çok ömrü yoktu. Birkaç kişi hareket etti, Rusya'ya dönmüştür o. Cove sahilindeki herkes için aynı şey. Cove Beach'teki herkes için. Herkesi dönüyor. Ama buradaki her yere kıyasla Alderney gerçek Amerika'ya benziyor. That's a ridiculous generalization. They're good. Ama ben Amerika'nın AVM'lerden ve strip oluştuğunu sanıyordum. Hayır diyor, bu yanlış diyor. Amerika gerçekten iyi insanlardan oluşuyor. Evet, göreceğiz biraz sonra. Tabancamızın ucuyla namlunun ucuyla bakalım birisi iyi mi değil mi. Sen ne kadar iyisin değilsin falan. Hı. Selam hocam. Hey dostlarım. Hadi bakalım. Borcunuzu getirin. Onun sen geri mi istiyorsun? Oğlum hediye salmıştım ben olsun aramız iyiydi bizim. Buradan gitmezseniz... işleri kişisel şey yapmaya başlayacağız. Benim dostum sana bir para borç verdi ve onu geri istiyor. Evinizden uzaklasınız diyor. Sen... Komünist değilim dostum. Kim lan? Gel bakalım hocam. İçinden vurayım seni. Ivan'la konuş. Ivan Ivan boş ver, boş ver. paraları al önce. Oh, mis. Görç çıkabiliyor muyuz ya? Böyle çıkacak bir yer yok mu? Onların da vardır bir şeyleri. Bir bir şey nasıl çık kız oraya? Oh, miski var babamız da oldu artık. Mis, hadi gel bakalım konuşacak. Delilik diyor delilik yine kışımı kurtardın kurtarız biz seni hayvan boş ver diyor hayır bunun da anlamı var birleri var diyor ya sen beni kurtarıyorsun diyor ben, ben şeyleri yapıyorum ama sen yapıyorsun diyor al bakalım bu da senin olsun. Ben dayanmaya çalışırım sanırım. <gülüyor> git, git, hayalini yaşa diyor. Hayalindeki falan da yaşa. İyi güzel. Nereye gittiler? Bin dolar mı aldık? Brucey. Efendim Brucey. Nico işin olmadığı zaman beni ara. Şehirde yeni yarışlar var haberin ola. Yarış yapalım ya bir ara şehirden? GTA 4'te falan. Oo. Oooo! The Lost... Aaaa evet lan burası The Lost'un yeri. Lost and Damned e, şeyini de göreceğiz zaten burası. Lost'un Hideout'u. Ne güzel. Base'i yani Lost'un Base'i. Gözümüz hala gözümüzde ona çok düşürüyorum ben. Derek McRae'le e gidelim o zaman çok yakın. HB'nin ne olduğunu çok merak ettim ama. 80 yakın zaten. Madem o kadar yakın, gidelim biz de oraya. Ya da etrafa bakır var silah mı alabilirim. Efendim Rusya. Peki. What big <gülüyor> <gülüyor> He's 17 kıyafetler güzelmiş keşke bizde de <gülüyor> <gülüyor> Okay. Görüşürüz. İyi bakalım buradan devam. Osmanlı Tokadı. Ne oldu? Oğlum? Hey hey hey. Your brother said you needed the hand. <gülüyor> Looks like you need more than that. Yeah. Yeah. Cool. Cem Hayirdir ya? Ayıldım Barif. Wake up, you fucking junkie. I'm awake. I'm just wishing you'd leave. Hey, hey, sit down. Şimdi bak şu önümde üstündeki şey görüyor musun? Bu ölü bir insanın kıyafeti. Güzel elbise mi? Nasıl elbise mi? Tamam. Sanktimonis'i mi alacaksın? Tamam. Sen kendinize mi alacağım? What do you care Ölü, ölü, ölü. Adam ölüyor. Hayır, ölmedi. <gülüyor> Herhangi bir şey diyesen adam kadarıyla. We all make mistakes. Exactly. And this guy is still threatening to kill me and my family. That ne yaptın ya? What's his name? Uh, uh. Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Okay. Can you get access Anlaşıldı. Senin yine burada mı bulacağım? Karım senin bu yine burada bulacağız. E gitmiş. Öldüremiyor musun? 189 tane kalmış. İyiz ha. Nerede benim motorum? Oh, nerede benim o güzel motorum? Eeeem... Um, Okay, şimdi bizim bir polis aracı bulmamız lazım. Bence bizim herhangi bir araç bulmamız lazım önce. Ondan sonra polis aracına bakarız. Şu an şu an kullandığımız aracın sadece tek bir tekerleği var. Tek bir tekerleği var. Tek, tek tekerlekli bir araç üzerine gidiyoruz sen. Evet hareketli bir araçmışsın. çalışabiliriz ama sonra onların kurtmak çok zor. aracında iyiymiş be. Hiç park edilmiş bir araç yok mu be? Zaten nereye doğru gideceğiz? Şuraları bir yere gideceğiz herhalde. Şuralarda bir yerde bir polis şeyi vardı, bir şeyleri vardı bu. Unuttum, tamam unuttum şu an. Dövbeceğim. Hayır polis gidiyor. Döv beni döv, beni, döv beni. Vur bana vur vur vur. <gülüyor> Öf, olmadı. Öff <gülüyor> dışarı. Okey. Oldu. Şimdi polis aracı bulacağım. Şehirde bulabileceğimi sanmıyorum ona. O yüzden diğer şehre gidiyoruz. Ve polis aracı görüp... ne yapsam. Hocam ben seni çıkaracağım oradan. <gülüyor> olmadı, olmadı, olmadı ama O oh, oldu, oldu, oldu. Okay, okay. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten aracı bana verip polislerden kurtul kurtulum canım? Bir şey değil bu. Yani aklımda durgu, durmuş halde olan bir aracı çalmak vardı ama. Tabi bu da okey çok okey. Olur olur. Oh be, tıbbi stüroan önünde durayım. Vaki. Ba. Hayır. <gülüyor> Ara bakalım. <gülüyor> İnşallah bulursun. Yes, bakisligo, Yes, yeri belirler. Aynen, güzel. Oh be. Bir an içine takılacak sandım, ödümü koptu. Bu hey, <gülüyor> <gülüyor> oh, McCrary <'nin>, ailesinin <gülüyor> isimleri neden hep böyle şey ya? Hakaret gibi geri zekalı, derrik falan böyle bir Hep böyle bir akıllarına hakaret falan Akla zarar resimler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoş Ailenin kendisi de aklı akla zarar zaten da Bakın takıldığı Burger Chat'a sür <gülüyor> Burger Chat bir kez daha iğrenç şu surçluları ev sahipliği yapacak, yuvalık yapacak. Ha buradayım şu an. Sen, polis aranıyorsunuz diyerek. Sen aranıyorsun ha falan. Lan neden çalıyor bu? Bak ki takip et. Ha takip edeceğim, öldürmeyeceğim o zaman. Bir gün bakalım yoldan. Aa. Aptal aptal sürüyor şu an. Okey. Yavaş yavaş ardından takip ediyorum. Gerçekten inanılmaz. bu arkadaşların yanına takip etmek için şey yaptık. Sprank. Ha burası Sprank fabrikası mı? Ah be eski anılar sprunk fabrikası hayaletleri falan artık bunu ah GTA 4 gizemleri <gülüyor> Hiç araştırmadığım için şu an heyecan yapıyorum Araştıracağız Bu kadar şey no... düz yola çıkmak için mi verdin bu kadar mücadeleyi Düz yola normalde çıkardın sanırım. Kiliseye mi gireceksin şimdi diyor. Devam edeceğim. Sadece beni kaybetmeye çalışıyorsun. Hocam ben normal polis değilim. Beni kaybedemezsin. Senin işin daha zor. Sen yolu açıyorsun. Ben senin açtığın yolu izliyorum sadece. Burada sanki bir, bir, bir yapmış da ben unutku... Gengstery'leri hallet. Şşş, şş, şş. Alo! Gel lan. Çıkar lan kafayı. Gelin bakalım. Oo, bir de yukarıda var. Buradaki her şeyi toplayalım şimdi. Mis mis mis mis mis mis mis mis. Şimdi buralarda bir yerlerde bir can zır falan benzer şeyler varsa o kadar harika olur ki. Vardır illaki ya. Bir can bir şey. Gördün mü acaba? Aa, burası arkaya çıkıyormuş. derim şöyle yukarı doğru. Azın silahlar toplamıyor çok sinir bozucu. Evet, <gülüyor> şey Polislerden mi kurtul? <gülüyor> Olmayacağım. Ben hemen dışarıda polis var. <gülüyor> yok yok. Ben kaçıyorum görüşürüz. Azıcık ağır bir araba aldık altımıza. Bizim için küçük bir problem teşkil edebilir. Ama sanmıyorum yani kendimizi kaybettiğimiz zaman buralarda görüneceklerini sanmıyorum. Haritayla şey, şey, şey. koronuyorum bir yandan. Birileri çıkmasın önümde diye. görmüyorsun. Yes! Ve oh be, Şöyle güzel bir manzara bulalım şimdi. <gülüyor> Bu tarafa gidelim, Diğer güya bakan bir yer bulalım. Ara bakalım belki. Nico, Nico Little, little Jacob özledim ya. Ne dead? Good. Yeah, a lot. But so same now, it? Living, I'll speak to you when you're back among the living. <gülüyor> okey mıyız, is okey istedim. Evet, değerli apuplarım, up e, değerli dostlarım, sizlere şu, e, kullanmayacağım teşekkürler şu enfes görüntü eşliğinde ve daha aynen şu enfes görüntü eşliğinde ee, teşekkür ederim ee, Nikon'un maceralarını takip ettiğiniz için videoyu şu ana kadar izlediğiniz için yorumlarınız ve like'larınız için de aynı zamanda ee, açıklamalarda şiştiri başlıklar resimler, konular bulabilirsiniz ilgini çekecek ben Rey artık Alderney'de bir evin var ha bu Nick, sana göz kulak olmak istiyoruz kapadın mı Ondan sonra oturacağın daire aldır Kuzen yalnız uyuyor diye endişelenme. O güvende olacak. Ciao. Okey. Teşekkürler Ray. Okey. Ee, güzel. Ona mı? Aa hemen burada görev varmış. Tamam. So <gülüyor> şuraya gideceğiz. Hayır hayır. Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Gelecek şeyde. Neyse. <gülüyor> Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükle huzurlu mutlu ve keyiflik almanız dileğiyle bay bay.